1933 yılında Kütahya'da doğdum ben. Kütahya'nın Işık Karaköyünde, 20 kilometre Kütahya Işık kuzeyinde. Orada yani babam seferberlik, askerliğinde, şey askerliğinde kalmış orada. Orada onun Işık Karanın doğu, güney doğu, doğu tarafında şöyle bir karajörem var. Orada kalmış. Annem ile birleşmişle orada. Efendime söylüğünün Hamam adı, bir de Ilıcabağ'dır bizim Işıkkara köyünün batı tarafında hemen yakın 4 kilometre kadar yerde. Orada bir o Karagören tarafının adam ona çoban durmuşmuş babam rahmetlik. Bize bir çoban var demiş, benim anne anneannemin adı da Hacca'ydı. Hacca, Hacca nere? Senin kızı oraya verelim demişler. Öylelikle o evlenmişler, kalmışlar orada. Neyse ondan sonra 18 yılın, 1918 sene orada kalıyor, ondan sonra buraya geldik, 39'da. Burada benim bir Emine kardeşim vardı, vefat etti. 45 doğumlu Sebi'yle kardeşim vardı, o da vefat etti 58'de. Ben kaldım, ben bir tek bir ben varım. Babam 55'te öldü, annem 90 yılında öldü, bir ben varım işte şükür. Altı tane çoluğum çocuğumla bu kadınla birleştik, Nazire Diktan'la. Altı tane evladım var. Fakir, mevhul, mesun bir kişiyim. Çalışmadığım, görmediğim yer kalmadı. Öyle yaşayıp gidiyordu işte. Nazire teyzemle nasıl oldu düğününüz? Nerede gördün? Burada. Burada oldu düğünümüz. Güzel düğünümüz oldu. Evlendik. Neden yapıldı düğününüzde? O zaman da böyle... Ben... O zaman da böyle çalgı şu bu ötebiri yoktu. Hocalarla şey oluyordu, düğün oluyordu. Burada mesela oğlan evinden kız evine büyük odun sarılır gidilirdi. Oraya endirilirdi. Ertesi gün mesela gelin çıkacağı gün orada sandık yatak. Efendim minder, şu bu hayvana eşeklere sarılırdı, getirirlerdi burada, böyle öyle düğün olurdu. Hayvana beygirem mindirledi gelinleri. allah Ekber, allah Ekber diye diye hocalar böyle üç dört hoca birleşirdi. Öyle getire öyle evlendik. Öyle evlenirdi. Ne işler yaptınız kabalarda? Bağcılık yapıyoruz. Bunu da ben birleştim. Hemen bağ dedim anneme. Annem dedi oğlum yapamazsın bağı dedi. Öküzün yok. Hayvanın yok. Kendinde şaşkırmışsın. Ben mi dedim? Ben mi yapamayacaksın? Ben o bağın başında tarlanın yatacaksın. O bağı bağ edeceksin. Benden olan çoluk, çocuk nasıl, ne yiyecek yarın? Dedim. O ile başladık. baydık diktim. Bağ diktim Bağcılar ile uğraştık. E, şimdiye kadar yaşım 82 çalışamıyorsun gar işte o olanla çalışıyor. Şöyle etmedim Askerliği etmedi bu, Askerli, askere gittin mi? Gitmedim. Gözlerim ardalıydı. O zaman doğdumda iki yaşında bir hasta olmuşum ben. 40 gün yattın dedi annem bana. Kırk gün hasta oldun, yattın dedi. Gözlerime duman çökmüş. O zaman da doktor yoktu tabi otuzlu, 35'li yıllarda. Nerede doktor? Kütahya'da. Zaten ekmek bulamıyorduk. Parayı nerede bulacaksın da doktora gidecek Böyle doktorlar yoktu. Şimdi doktorlar çok iyi. Onun için gözlerim hastalandı. Hatırlandı ama benim yaptığım işi gözleri sağlam olan insan yapamazdı. <gülüyor> Heh, şimdi Böylelikle çoluğumu, çocuğumu, ev verdim, barkardım, idare ettim, yaşadım. Ege bölgesinde görmedim, gezmedim bir yer kalmadı. Durgutlu Kasabası vardır, Manisa'nın ilçesi. Oraya 20 sefer yendim, çıktım belki. Orası Ödemiş Ovası, Çöke Ovası, Denizlovası. Bu memlekette adım adım oraları gezdim, görmedim. Çoluk çocuk beslemek için o memlekette çalıştık, çabaladık. Şu zamana geldik Allah'a şükür, elhamdülillah. Oralarda neler yaptın Ahmet amca? Bağ çapaladım. Bağlara ilacı attım. Pamuk çapaladım, pamuk topladım. Böyle böyle para kazandık. Getirdim burada çoluğumu çocuğumu yedirdim. içirdim, besledim, büyüttüm. Başımdan savıldılar çok şükür Allah. cümlemize sağlık, selamet, ağızladı besin. Onun için işte böyle yaşayıp gidiyoruz. Çocuklarınız nerelerde? Çocuğumun birisi, ikisi Kütahya'da. İki tane kız vardı, onları oraya verdik. Geldiler, ben de orada olduğum için beni tanıdılar oradan. Senin kızların aldılar dediler, aldılar gittiler, onlar orada yaşıyorlar. Birisi Denizli'de olan. Attılar olan denildi. Hüseyin burada, şurada yukarıda tepe değil, veriyoruz. orada evi var, o orada. Kızımın birisi burada. Oğlumun birisi, daha sene Ağustos'un onunda düğün ettim, o işe gitti, Avusturya'ya gitti. Sarayköy'den bir kız alamadım orada onu beğenmişler, bulmuşlar, birbirlerini gemide çalışıyordu benim olan. İnternetten orada bulmuş, getirdiler, burada birleştik, nişan taktık, düğün edemedim, çok güzel düğün oldu, çalgıyla. <gülüyor> Öyle. Eskiden kabalarda su yokmuş Ahmet amcacığım yoktu bu memlekette su yoktu diğer ceneş şurada Galaycık köyü vardı burada Koca kölü vardı okulum olduğu yerde göl vardı oradan iki millet suyu oraya biri girdi bura hayvanlar gel gitmiyor diye orası biraz dışarı olduğu için oradan iki adet suyu kanlı köy vardı yukarıda, onun etianda Arması köyü vardı. Şurada 5-6 tane göl vardı burada. Hayvancılık olduğu için hayvanlar nereden su içecek? Memlekette gütmüşler, gelmişler. Buralarda böyle, efendime söyleyeyim, bu Şile'den, göllerden içmişler. Bu memleket bağcılığa yeni kavuştu. Eskiden tütün dikeledi, efendime söyleyeyim, mısır ekiyorlardı, ekin ekiyorlardı, olmadı hepsi. Ta sonunca dediler, bağcılık hepsinin üstüne çıktı, yaş satıyor üzümleri. Efendime söyleyeyim, milletin hindir çok güzel, keyfi, rahatı, iyi. Şimdi burası, bu memleketi zengin eden bağcılıktır. Bazen başkası yapamadı millet. Bağcılık, esnaflık, çok güzel, rahat kesersin, çapalasın yavaş yavaş. Üzüme kavuşuyoruz, satıyoruz. Yaşlıyı satıyoruz üzümleri. Kavak deriye, diğer başka yerlere, şu Trakya taraflarına. Onun için milletin rahatı iyi. Türkü söylüyor musun Ahmet amcacığım çalışırken? Ne <gülüyor> Nerede canım öyle ben be beceremez Türkü. Ya, söylüyorum bence. Ha? Söylüyorum söyle hadi bir türkü söyleyiver. Duydun mu Televizyonda tuttuğun adam mi? <gülüyor> Yok canım. Ahmet amcalın sesi güzeldir derdin lafı. Bu Bundan <gülüyor> <gülüyor> senden başladık zaten. Drama TV'li anne yani. İzmir'e. Kessek kesse ah çam olsa. Türlü kumaş bohçam olsa Yalan dünya bahçem olsa Benden bir gül alan olmaz Benden bir gül alan olmaz Aman aman Çeşme olsam çaylar gibi Gazel döksem bağlar gibi, altın olsam dağlar gibi. Kıymetimi bilen olmaz, kıymetimi bilen olmaz, aman aman. Yetti mi kızım? <gülüyor> Çok yaşayın. Eğzeme de söylüyor musun? Ahmet amca böyle. Aa, ben... Aa gari yaşlandık öyle. biz, der miyiz canım birbirimize? <gülüyor> biz öyle türkü söylerim de benim de, aklımda yok gari yavrum. Yaşar abim bir, Asla abim iki, Alım abim üç. Bir de öğrendim cema beş, bir de ben altı kardeşiz. Altı kardeşiz hepimiz. Kardeşimin biri öldü, yengeme fati etti felcidi. Diyeceğimi rezil ben zamanında da bir yere çıkardım, çıkmadım hani ötekinle büyüğü olduğundan beni götürmediler sağa sola. Evde öyle basıldım. Okutmadılar da çocuk avuttum boyuna. <gülüyor> öyle onlarla şey ettim yani yenge. Kardeşlerine mi battın Nazire teyzeciğim? Kardeşlerimin geçim yapamadılar. Anamın evine geldiler. Ondan olanların çocuklarını Kızların çocuklarını, Onlar, onlarla uğraşıyorum, onlara bakmış, hmm, onlarla bir şey etmiş, içirmiş, yollamadılar okula, cahilim. <gülüyor> Kaç yaşında evlendin, Hazreti teyzeci? On beş. Bina. Yaşımı kaçtığını bilmiyorum diyor ya. On beş, on dört niye isteyeceğin? Nerede gördün seni? O, o biliyor baksana ben bilmiyorum. <gülüyor> Kaç? seni? Ben bilmiyorum canım. Ben 40 yılında girdim okula burada, o zaman da ben, benim aklım, tıran tıran erdi. Sen amca. Ahmet amca. Buyur. Sen anlat nasıl gördüğünü ettiğini, 40'ı banyo görmüşün ya bebekken, <gülüyor> onları bile anlat hadi. Bunları biz gezmeye giderdik, annemle anlat, hadi oğlum, ninem gidelim, oraya gidelim derdi. Ablam gidelim, oraya gidelim derdi, bunun anasını abla derdi, bunun anası tabii annemden, büyüğüdü. Oraya derdi. gidelim derdi, giderdik. Bunu bir WhatsApp baksak annesi bunu böyle eline almış da yıkıyordu. Bana yaptırdı öyle gördüm ben. Sever miydin küçükken? Buyur. Sever miydin küçükken böyle oynaşır mıydınız? Bilmiyorum hiç <gülüyor> ben bundan biraz bize uzak olduğu için biz oynama oynatmadık. Hiç ben okulda oldu. 40 40 yılında okula girdim. 1940 yılında okul aktıldı burada. Biz okulla uğraştık işte. Elfabalığa vardı. Elfabalar Atatürk'ün resmi vardı böyle. ABG 29 harf e vardı onda. Ezberle bunlar derlerdi. Şu Develer Köyü'nde Hayredin Süleyman vardı bizim eğitmenim o zaman. iki sene ondan okudum. Bunları ezberleyen derlerdi bize. Şunları, şu şeyleri, 29 harfi ezberlediyiz mi tamam. Çıkardık dışarı teneffüste. A, B, G, D, M, N, O, Y, R, V, K. Böyle arı vıngırdağı gibi hep çocuklar böyle vıngır vıngırı tedi. Onları ezberledik. O da yazardı. Kaya, A, ata otat, altan, ata otat, saat 10. O ata otat, arı, altın arısı. Bal da sarı, arı da sarı. Ne de güzel alt para, altınları diye böyle. Şu dalda beş elma var, beşi de baş elma. İşte sana on para, bana bir elma ara. Bunları böyle ezberledik. Okurduk. Kırk yılında iki sene orada okuduk. Ondan sonra Karşıyakı'ya okul yapıldı. Kırk üçte. Orada şındık. Orada okuduk. Böyle böyle bu günlere geldik. Daha. Ne işler yaptınız Nazire teyzecim? Kekik diktiniz mi? Mesela kekik çok kabalarda. Dikmemin canım kekik diktim. Hendişlemiyon gar, hend bağ geçtim. Ondan ker çukurdan otun çektim. Kara gerişten otun çektim. Ay, <gülüyor> yani bunları yaptım. Katırımız vardı neveli. Çocuklar Hepsi de çiğ yapışmadı tabi, hepsi de ufacığıydı. Annemiz de, kayınnamız da yaşlıydı. Onların başında onları gördük. Hadi odun ha, hadi odun ha, Yayan git yayan gel, yayan git yayan gel, kışlar kaldı. <gülüyor> ha bunları yaptık. Kekik yapıyordum eviyle, bir Kekik ton kekin vardı, kalkıyordu. Vardı, şimdi kalkmıyor gari, şimdi bakmıyoruz da, gitmiyoruz da, gidemiyoruz da. Suda yokmuş. Önceden nasıl? Yok değil mi işte bu çaylara deriye gideydik çamaşır yıkamaya çocuklar toprağa gideydim orada banye ettirdim kimi hast oldu soğuklardı. Kimisi öyle çamaşır yıkadı karşımakta karşımıştı bir geldik direlerimiz oldu da suladık öyle öyle işte